Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir multiplayer karlı video videomuzla Sizlerleyiz Bir önceki videomuzla ekibimiz aynı olmak suretiyle e, Zonguldak'tan Afyon e, kısmına doğru bir sefer yapacağız. E, yine bizim yapmış olduğumuz haritada e, geride kısmını göreceğiz. Zonguldak kısmından zaten videomuz başlayacak. Yine Boldan'dan geçerek. Afyon Otogon'a doğru bir sefer yapacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar e, burada de söylemek gerekirse yanımızda e, yine oyuncuyuz biz ekip liderimiz Hakan Terzi Simre'nin YouTube kanalının sahibi Ali arkadaşımız e, oyuncuyuz biz haritamızın e, editörlerinden Umutcan e, yine aynı şekilde oyuncuyuz mod ekibinin kaplama, otobüs kaplama liderlerinden BB4 arkadaşımız Abdülkadir bizlerle ve tabii ki aramıza en son katılan arkadaşlarımızdan Tuncay Sevtun 34 nickname ile videoda bana eşlik edecekler ve hepsine iyi eğlenceler diliyorum Zongulak'tan yoğun kar yağışı altında seferimize başlıyoruz arkadaşlar Evet evet arkadaşlar çıkabiliriz Ben şöyle en sağlayayım zaten biraz çıkayım. Ben kapımı kapatayım. Ben yine bu sefer Malatya-Medine'ye Sürüzünün kaplamasını kullanacağım. Şöyle karlı yollarda kırmızı kapıya <gülüyor> belki. Nedir o siyolojiler bindiyse kapıyı kapatabilirsin kanka. <gülüyor> açtım kapıyı. Ya, üşüsünler, üşüsünler diye yaptım ya. Şu an açtım ama bence. Üşüsünler. Kapalı değil kapın. Harbiden abi, ha. ben de diyorum ses niye yükseldi bir an Tamam, çık, siz çıkın abi ee, Geldin önüme durdun, o bir de çık diyorsun yani <gülüyor> Pardon, özür diliyorum Estağfurullah, şaka yapıyorum ya Yolu bulamıyorum ben... ki, sistem görünmüyor ki Aynen Aa, Önden sağ tarafta, sağ tarafta abi Aha, gördüm Tamam, sen çık Evet, arkadaki arkadaşlar siz de çıkın Var mı başka? Olursun. Var Şimdi var, başka Sevtun, sen varsın Hakan var Ben kavşakta bekliyorum Biz çıkamadık ki birbirimize yol vermekten Buyur kardeş sen çık bir kardeş sen çık <gülüyor> Sağdan Hakan. devam edin ya da direkt karşı doğru devam et Hakan karşıya. yavaş <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Dur lüks karadeniz dur biz geçeceğiz <gülüyor> Benzinliğe girmedi kadar aşağısı. Yavaş gelin dön şey yapmıyor, dönmüyor. Özellikle buraya gönderdim zaten. Genişten arkadaşlar sağdan direktlemezseniz bariere takılabilirsiniz. Of. Palpatin mi tekil? Sevtun ne yaptı? Köşeyi buldu. Senin de kapan açık gözüküyor bende acaba. Geldi abiciğim ya. ya arkanda olduk gelemiyorum gördüm abi kameradan şana kuracağım gel ben bir yol verdim gel şurada önünün adı Esadahş dur lan Esadahş Durmuyorlar abi ya Abi durmuyor nasıl diyor bana öyle ya Yerlerde iyi kal var bu sefer ya, Ama koşturdu Koç koş vurur mu? <gülüyor> Bir neyse sizi şeyde bekleyelim bu çıkışta sağda Abi bu Zonguldak bize yaramadı ya Tanımadılar beni Vuruşan Benim memleketin diye mi acaba? 20, 20 hasarım oldu ya. Kaç? 20 hasarım oldu daha otakardan çıkmadan ya. Yani. Neyse yaptı da gel. <gülüyor> gel. Hakan'ın rolünü çalmayın. Hakan aynen Hakan'ın rolünü çalamam ben de. Benim günahımı yapabiliyorsunuz işte. Bekledim. Allah görüyor yukarıda. Tünel'e girmeden önce sağdayız biz. Geldi gö gömdü. Yok geliyorum abi geliyorum. 20 hasar var bir şey olmaz devam. Gördün mü Bak Baba la baba. Oçağı içen kim öyle? Bura bura dil çıkartıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan. Dönmüyor lan dönmüyorlar, dönmüyorlar. Ona söyle A ya, A ona A söyle y <gülüyor> yatsın uysun. Aptal abi <Abdülhavir> sandık. <gülüyor> Ali yayında donma var mı şu anda? Kanka Hı şu anda yok normal. Aynen. 2600, 626'lara çıkıyor, 4000'lere çıktıyor oluyor. Hah geldi. Yolunma yok az önceki gibi. Biraz daha geri geleceğim mi Ali? Otobüs kalkmıyor burada. Kalkmıyor. <Gülüyor> Karel must yardı. Direksiyonu birden kırıncı dönmüyor tabi ise onu çözmüş olduk. Evet, yavaş evet. yavaş. Yemeğin başkenti. Neyin başkenti? Yemeğin. Yemek mi? Hı. Yemeğin başkenti. Kaleması ha. bir halim. Bunları mi? bunlar yemek almıyorlar bak. Dikkat etken. İnek diyorsun sanıyorum ben diyor. <gülüyor> Hasim abi ceza kesiyor yanda. <gülüyor> Aa, dönüyor lan. Eldeye buraya tuzlamış. Aynen. Kar yolları. Sevtun kar <gülüyor> Sevtun ne Onu nasıl yaptın ya? Bana da yapak onu Sevtun. İnşallah abi. O kamyonun F-Mode şey e, var bende ses modu. O Kamyon Renault Renault şeyin premium. Arabaya yaptın mı? adam yolda gitsin ya. Abdül. Abi yaptırmıyorum da. Şimdi Benim önünden makas abi. diyeceğini hissediyorum yani. Petrus race varken söyledim buydu işte. De değil. Adam durdurdu. Kim yaptı onu? o kaplamayı? Ben yaptım. Tamam, bir tane var yap. Sana zahmet. vaziyet Ben sana koyu vereyim. İnşallah. Kamyona ya. Kamyona yama. Kamyon fark ediyor mu? Iveco süreceğim ya. Benim Vallahi. Şey da. Abi iş göremiyorum ya. Yol çalışması verdik benim için fark hmm. etmiyor. Ben ölüme ne gelirse yapıyorum. Ne Allah kastı. La oyun. la la la. Geride Aha Tur oyun attı. Turcu girdi. Ha, şakal. Biz attı mı? Hayır, saçlanamıyor. Bed Bed Bedros koptum. Aynen. Ali, Ali... Ali bir dokundurdum ama yani acımadı inşallah. <gülüyor> Turcu girdi ana ya. neresi ya. Ro geri de. Geri Bu bizim diyor, Metro trezim. Sonundan gibi. Sonkudan gülümü. Tabii. Kobe. Önüme Baba. geçti yala Bilerek mi yapıyor? Konturla asıl seyahat Aynı. etmedim ya üniversitedeki. Yani aynen yok mu kardeş? ben hızlı durmuyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Yine başladı. Trabzon yol daha iyiydi ha. O rampaları bile ben hiç kaymadan yedim burada. Burada baksana zeminde karnım var. Gertçe ben tokatın eniştesiyim. <gülüyor> <gülüyor> Aha sen de tokatlısın yani. Bir, bir dile iki oldular. Volkan'ı aldırdılar. Hanım köylü demek ki. Metro durma. Aynen aynen. Metro niye duruyor? Hanım köylü bu. Hanım durma köylü. He ha, dokundum. Duymadın demek ki. Hanım köylü bu. Abdü. Sen de öyle. Kırmızı yanı yöntara. Yok ben hanım köylü değilim. Benim hanımım. O bir daha vurur bence. Değil yani. Benim demek istediğim şu. Yani sen de öylesin demek istediğim şu. Hani ikiniz de. Birdiniz iki oldunuz diyorum. He. Bu sefer hissettim dokundurduğunu <gülüyor> Acıdım inşallah Hisset niye zaten. <gülüyor> Bu sefer hissettim Halim Hıhıhı Amcanın giyreyesi yok Burda iyi trafik var ha Odaların ismine da Melek Dayhan Ay. <gülüyor> O şey, Volkan abi yavaş. Volkan <gülüyor> abi buyur. Önünde bir tane şey vardı. Ara, araba yuvarladı beni ben. <gülüyor> Biri kuparamı oradaki. <gülüyor> ha, tam böyle durdu, yani gitti durdu yani. Tabi ne olacak, otomatikman... Tıpk. <gülüyor> hafta safek biraz çok iyi duruyor ya çok beğendim. Evet. Yakında bizim de olacak. Lan dur spoiler vermeyin. <gülüyor> aman aman aman. Seni biplemazım ana rey kanka. Aman, aman aman. Orayı biple. Bi a üstüne bi çizik çek onu. Geliyonuk mu? Geliyorum. Bir iki geliyorum ya. Ben bir çaya daha alayım da geleyim. Göredeyim dönüyorsun. Ha, şey işte Bolu Dağı'nı geçeceğiz. çıkacağız. Bolu Dağı'na. Afyon ne Şş, alaka oğlum anlamadım. Ya. Fantez olsun diyor oradan oraya işte. Şakıradan gideceğiz o oradan. Ha. Oradan da bir köte yazmalıyın size. Vallah amla. Tabii. Şefler bölümüne. Kaptanlar bölümüne geliyor. İyi ki ha biri geldi bari. İyi ki arkana geçişim yani. Herifin önüne kırdın. Herif direkt jart diye bastı frene. Valla ama. Ee, vip vip aynen. Valla. E, aynen be. Hakan yavaş. Döneceğiz. döneceğiz sağa beni dilsin. Sevtuğun abi ne yapayım? Durmadı. Yavaş geldi. Evet. Aha daha çıktı. Hop. İttireyim şöyle de. Ağabey. Hağabey. Hağabey. Maşallah. Gelen yapıştırdı. <gülüyor> Ali de sola gitti. Sevtuğun <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Volkan abi vurmadı. Vurmadı. <gülüyor> Sen değil Sevtuğun oh. karşı çektiğinde gidiyor. Abi durmadı vallahi. Doğrudur. Kar yağıyor yani normaldir. Evet. Acemi şoförler belli oluyor. <gülüyor> Dağlara taşlara. Ama ben en güzel yerde ustalı şoför yaptım. Düz yol yaramıyor. <gülüyor> yani gerçekten Ramp hani şey yol daha zordu. Demek ki daha Rampa. temkinli gittik orada. Burada yol. Tabii ki. Boş diye asılıyoruz. Ampalların ustasıyım. Geri yani ne? o yani o diğer şeyi <gülüyor> söyleme yani o geri kelimeyi söyleme. Ya niye güzel girisler? Neymiş girislası y? Sizlerin hastasıyım. Ya canım <gülüyor> beni. <gülüyor> sen ne sandın sen beni biriyle karşıtırma? Mük, mük gerçekten mük. Yenge. <gülüyor> şey yapıyormuş yani arkadan terliği bir fırlatıyormuş monitör poron parça Tuncay <gülüyor> ne diyorsun sen <gülüyor> Eskili Eskili çok da Değil mi Çiko'yu salıyormuş abi. üstüne bir de Oğlum tut Saldır oğlum Erhan buraları iyi yapmış ya. Çocuk yaparken kör oldu. O nerede ya? O çekerken gidiyor. Tatilde. Düzlerini bozmuyor belki. Olabilir. Yani helal olsun. Çekken solda bir tamirhane var, orada bekliyorum. sizi Tamamdır. Benim aracı de uğramam tamir. lazım oraya. Aynen, hemen aracı tamir ettiyim hem siz orada bekleyin. Aslında dört limanda da Bolu girişte solda abi. Tamam. Bolu göbeği dönüyorsunca Bolunun içinde dönüyorsun. Tamam, bizin yer Tam biliyoruz. Şey tamam. Çok var. iyi biliyorum yani paraları. Niye geçmiyorlu de... araba? Düşüyor. Rampa. Çünkü elinden geçti. Rampa şeydi. Hatta ben şu karşı içeride geçeyim. Mesem Ali? Ben. Yaşıyor musun biz? arkasında gidiyoruz. Gidiyor musun, gitmeye mi çalışıyorsun? Yok, gidiyoruz kanka ya. şey. Bir bekliyor, bir yerde bekliyor, bir şey sıkıntı yok. Kozuya giriyorum şimdi. Dağ tabelasının oradayım abi, sağa doğru dönüyor. Sağ şeride girmeyin, sağ şeride çalılar var. Yolum sağa. çektiğimi bekliyordum. Belediye çalışmamış mı? İşte şurada bekleyin, şu köprünün orada bekleyin. Fazlak darmış. Hmm. Normal herkesin bari geleceğim. Tamam. Umut Kıç yani atı atı gidiyor. Normal Yanlamayı seviyor mu Umut ya? Olayım. Tamam aşağı doğru gel gel işte. İyi kan tutmuş ama buralara. Aynen. Bir önceki videoda öyle değildi. Yollar. Hayda derken... ...bir an... Yani... ...çıkıyorum sen. bugün internette bir sorun var benim. Genel olarak var. Bu videolarla evet. izlerimle evet. alakası yok. Bir anda açık kanalında mı senin. Takılıyor mu? Yok. Sen izleme Boşu. Yok ben izlemiyorum abi. Şeyden görüyorum. Programdan görüyorum. Çabda. Kilobayt olayını. Köfteci. Gelme. Geri geri. Girme Niye oraya giriyorsun? Tamam. Um, şeye gideceğim tamire. Oğlum bir ara araban bağırdı acaba <gülüyor> <gülüyor> Hı? Bir araban bağırdı bayağı. Oha! Ne oldu lan? Biri beni göndermiş. <gülüyor> bir şey Geçmiş oldu burada. <gülüyor> sen <dönmüşsün>. Ben... Ulan <gülüyor> ben bu tarafa nasıl geçtim? Sevtun'a vurdun döndün orada. Geri geri geliyordun Sevtun'a vurdun döndün. Harbi döndün. mi? <gülüyor> ya Sevtun. <gülüyor> ama abi sen ondan önce de Volkan abiye... adamın önünü kestin. Bana <gülüyor> arkadan abi. vuran kimdi? Bendim ya. Bana mı vurdun? İşte. Hakan abi döndü ya bir an oraya. Ama biraz fren yapın ya. Allah Allah. Abi bu havada fren mi tutar? Hepsi açık. <gülüyor> Motor freni, el freni, freni hepsine hep abanacaksın. Bu teyze şimdi geçmedi mi ya? Bir daha geçiyor. Şimdi döner bir daha gelir. <gülüyor> Beklemem ben kusura bakmasın. <gülüyor> Ula ben havalı freni bir biraz sonra kullandığıma rağmen... da. Kim geri Halbukiyor? testi? Geldi de oyuncu dedim. Dilerim mi? Haydi. İki ablada geçsin de. İki ablada geliyor yaya geçinde. Y ha şey yaya bekliyoruz. Güzel. Yaya verir saygı. Bir tane daha var. Üçüncü bayan. Sonra Balkan'ağım sen bas kazık. <gülüyor> Pedro nerede? Yer yer geliyorsun şu anda. Bitmiyor. Setun. Ben Casiste sen Casiste. Casiste'sin ondan dolayı. Tunca. Gel gel gel çevirmeye doğru gel. <gülüyor> Gitmiyor. Trn. <Littirin>. Bu lambaları <gülüyor> kim yaptı ya? Bak Nether mükemmel görünüyor. Bunu da biz ya. yaptık. Oha nasıl. Aha edeyi görmedim. Ya bu ne arkadaşım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım ya, bu ne ya? Ne oldu? Biz Yok trafikye bir şey. kaldık abi de şu Asya tur. Yok ben bir şey. De, Besman Abdül... bizden zannediyorum. O da güzel. Abdül'ün dibine kadar girdim, durdum. Bu nasıl bir trafiktir ya? Ayarı devam ediyoruz. Öst, evet, ne yapıyorsun? Üstüne <gülüyor> çıkıyor. oranın sesi çok geliyor mu? Orta. Biraz. Dur ben mikrofonun sesini biraz kısayım bir dakika. Biliyorsunuz evrendeki bu uğra. Mix karabeyiz. Her şeyin sesini kısıyoruz da onun ikisini kısamıyoruz işte. Onun sesini kısmadan. Gür Arkın abi dal araya. Eyvallah Cem. İnternetim şu anda. Ne demek güzelim. İyi. İyi Sana selam veriyorum bak görüyor musun? Umut sen neredesin? Dağ mı çıktın? Selamın baş... Neredeyim? Bekliyorum sizi yavaş yavaş Bak arkada gördüm, gördüm seni kardumanlar içinden geliyorum. Tecride bekliyormut gel Tecride. Orada duralım. Devam devam geliyorum. Alicim öyle bir geç de endavını görelim. Drop giriyor yalnız ondan geçemiyorum. <gülüyor> bende de var mı drop Ben Bende mi? Bende. Şu an bende de var. 20'ye kadar düştü. bir şey hissetmiyorum. Yapacak bir şey yok abi. Map kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> o internetle hissetmemen normal zaten. <gülüyor> yani öyle bir internet hızı yok. Yani ben onu benim sürücülerde kullanıyorum sadece. Ba ba ba ba ba ba. Aynaya da bakmıyor arkadaş Aa, bak. Metroya bak. Yardım ediyor. Kamil Koç. Aynaya da bakmıyor. Metro yeah. desem tamam da. <gülüyor> abi yolu görmüyorum. Abi yolu görmüyorsun da aynayı nasıl görmüyorsun ya? Aynalar açık. Kanka yavaşlamayın. Kalırsınız. Şimdi bu aslında boru törenleri işte. yemek vardı ha. Şu sarı lambalarla birlikte. <gülüyor> Bir şey istiyor musun? Mu? Yok. Çok kolay istemiştim ben. <gülüyor> tamam. Ama sen bana su verdin. Köfteciye çize turuyoruz mu mı? Duralım ve duralım iki yemek yiyelim. 2 evet, tamam. dakika duralım. Alnımız aç. Yolcular aç. Şimdi açtıklarını biliyorum. Oo ben bir çay yapayım o zaman. Yaklaşıyor musun köfteciye? Evet. evet abi. Az kaldı. Dörtleri yakıyorum. Yavaşlayın beni görünce. Ay aydınlandın mı kanka? Aydınlandım da duramadım. Bence hap dünyasını görüyorum başka <gülüyor> bir şey göretim yok. Hakan'ın yanındayım şu anda da. Tamam. Sağa arkadaşlar. Polis arabasını görünce sağa girişiyor. Ali sen de şimdiden sağa geç. Geçim mi kanka? Durdun geç geç geç durdum ben durdum geç tabi arkadan seni <gülüyor> tımalayı <gülüyor> yok yok yer var mı kökücüde nolam Allah büyük geldi abi her an devam et içeri doğruyok beğensin beni <gülüyor> farla <So> kapalıymış <gülüyor> <gülüyor> Son gelenler en başa gir. Sevtun abi en sağa gir oraya. Senin farın mı kapalıymış? Bütün yol <gülüyor> <Aferin> farla kapalıymış. <gülüyor> Aferin ya. Ali abi sen de oraya girebilirsin direkt sağına. Direkt sağa mı? Hmm. Sevtun abi sen gir direkt oraya sağa. Ben geliyorum Aha. hemen. Ali var şimdi. Tamam. Ali oraya mı geçiyorsun? O araya girecek. Sen de onun sağına gir. girecek. Az bekleyin kardeş <gülüyor> <gülüyor> Ne abi savaşıyorum Ya karanlık önümü göremiyorum ki Hop hop hop ne yaptın lan Sevtin abi sen oraya girin ben sonra geri gel Tapsağın yap Araba mısın sen Araba mısın önünde görmüyorum bunu <gülüyor> Litesi 1'e taktım sandım ama Geri Ne ki Yapma şimdi <gülüyor> Valla benim <gülüyor> aynayla camı aldın. Orcumuz altında. Sevtun abi araba <gülüyor> var arkanda. Sevtun <gülüyor> en şey buraya gelebildim. Durursan sen bir şey. Gel gel girersin buraya. <gülüyor> abi şu, yani şu arabanın yani fren sesi çok iyi. Biraz itele Sevtun bir şey olmaz. <gülüyor> Tıra kalktıra. Yeter Tamam tamam dur gitme be ha Hadi afiyet olsun bakın Afiyet olsun herkese Çöftü ayram Çöftü ayram bir milyon <gülüyor> Aa. O günlerde göreceğiz mi ben? O günlerde Çok zor kanka, Eskiden ne güzel ekmek bilebilir adayı köfte Hayır, ekmek nasıl biliyormuşum hayırlı sabahlar olsun? cümleten çok kıskandım kudurdum tekerinize taş değmesin kudur lan o zaman <gülüyor> kim bunu diyen siz ya baho <gülüyor> adam kendini ver diyor ya hemen sen git bilgisayarı ver kendine dandik dondik şeyler al sonra kıskan Aklı mıyım Hakan Bey? Hakan Bey diyeyim Abi kadın doğru söylüyor Kadın kim? Röportaj <gülüyor> vardı öyle o geldi <gülüyor> aklıma Otobüscünün bir tanesinin anası geldi aklıma Evet, başka sanat oluruz geldi de... Kalkıyorum bahocebek? Şey. Hakımda burada ama. Lüks Karadeniz. Joker anda. Plakası da yabancıymış, okuyamıyşam. Araba kaçıyor. 10 mi? Metro mu? Karadeniz. <gülüyor> Nereye kaçıyor? Benim plaka Türkçe. <gülüyor> Volkan abi seninki de yabancı. <gülüyor> Yo, şey, Benimki hangi... ne? Seninki de bence Benimki evet. Türkçe. Biz Türkçe. Anladın anladın. Şey Biz onun... Herkes ya. kendi plakasını yaptık. Evet. Hmm. 34 st 67. Lüks Kara e geldiğine göre ben kalkıyorum. Volkan abi sen var, var mı arkadan var. gelen? Birine var. Efendim? Dur. Önümüzdeki tamir bir plakayı takayım bakalım. Yol boş çık. Ne taksi geliyor? gelmiş otobüs mü ne bu ya? Tamam bekliyor çıksın At bekliyor Çık çık çık çık çık. Gel gel gel Tamam tamam Dev. Beni beklemedi bak Geldim Adam dedi onu bekle bunu bekle bas Birazdan güzel rampa ineceğiz. etsin <gülüyor> <gülüyor> İyi de seninle konvoy yapabilirim Hakan güzel yere park etmişsin ha Eee Tahmin halinin içine <gülüyor> Aa, orada Tamir Hanım var? Aha, aynen. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Hakan sahiplenmiş. Dur, ben o zaman iki dakika gireyim oraya. Ben şu plakayı bir deneyeceğim. Bakayım gözüküyor mu? Hakan Bey buyurun. Dur. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Bir dakika Hakan çıkma. Ben geri geleceğim. Tamam. tamam. Çık. Geçsin. Teşekkür ederim. Çok kibarsın Sevton. Rica ederim. Her zaman güzeli. O zaman bana da yolluyorsun sen şimdi. Kesin. Tabii ki. Eller sağlık, teşekkür ederiz. Seni kurtardık değil mi abi? Tamam, sen çık. Ben çıktım mı ya? Ben gittim. Kar yağışı azalmış herhalde. Evet, biraz azaldı. İstanbullu <gülüyor> İstanbul'da kar yağışı başlamış galiba, sanırım şu anda. Tabii mi? Evet, öyle bir duyum aldım WhatsApp'tan. hava 29 derece. Bu arada Volkan abi, baltaba baksın bir para mevzu aramızda kaldı, demiş. Kim demiş? Kim? bahadır. Aa, kostüm tek net miye geçmiyor? Bahadır'cığıma söyle birazdan bakın orada müzik çalıyor şu an. Yayından sonra bakayım. Bir bakayım kostümle. De Toplandı mı herkes? Geleceğim şimdi. Ben 30 saat git. Asya turu takip ediyorum şu an. Hadi gideceğim Asya tur bizden değil herhalde. Herhalde. Yani o kadar kamığoç geçiyordu. <gülüyor> Ona yaptığımız kadar gözükmüyordu değil mi? Sanırım gözükmüyormuş galiba. Ben daha göstereceğim. Evet. Yaptım şimdi yapıyorum template olarak gözüküyor. Yok yok gözükmüyor. Ee, gün bununla ilgili bir güncelleme vereceğiz yani arabayı baştan e... hani bir indirmeniz lazım bunu. yarın göndereceğim ben. Nasıl olacak yani Evet düzenleme yapıldı mı? Linki geldi Hı. bana. Da. Daha koyamadık. Tamamdır. Hallederiz. Buyur Alicici. Tamam o zaman bendik hiçbir şey yok. Ben kaplama yaptım çünkü her şeyle. Bir yani kaplamada bir şeye girecek, revizyona girecek ilerleyen zamanlarda. Ufak bir hata var. Orayı çözemedim çünkü. Ama sen yine de paylaş bunu. bunu. Dedim mi? İsteyen, i̇steyen çoktu. Evet evet ed isteyen çoktu abi. Şimdilik indirsinler ufak bir, var. bir yok, hata var yok sen alayım. plakayı koyduysan eğer koydum, o koydum. Tamam o, orijinal o orijinal sorun yok o çıkacak Çıkacak o zaman sorun yok Uşakta ufak bir hata var çünkü onu göremediğim için Tam motor kapağına geliyor Onu da Tekrardan edileceğim ilerleyen zamanlarda Ne be? Abi ne güzel yol yok. Tırt tırt, tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt. Öfte yedik mi ya? Yedik ya. Öfte yedik. <gülüyor> Bilmem yedik mi acaba? Gören çıkarsan onu hissetmeden <gülüyor> <gülüyor> Bahadır şey beni de... senin sesinden duyuyor mu şey? Duyuyor abi duymaz olur mu? Tamam. Yay yayındayım yani. Mesajını şimdi okudum. Şimdi bir şey hissettin mi? Valla okuna bir yol veriyordum da. Konuşabilirsin abi sıkıntı yok. Tamam. Yok şey, Hı şeyden sonra cevap yazacağım ona. Tamam. Şu an okudum mesajını da. Bey. Yayından sonra... Kayıttan sonra hemen... Hayat Neyse herkese selamlar millet, abim. Ben abi. kaçtım şimdilik demiş. Tamam kaç. Görüşürüz Maho, bir anlar öpüyordun mu? Görüşürüz Maho. Maho. <gülüyor> Yok ben <gülüyor> Maho dedim ona ya. Konuşsaydık. Genel evet. sohbetle falan beraber. Yok Maho dedin ya ona güldüm. <gülüyor> Almaya da yaşayan değil mi? Aynen. Almancı kardeşimiz. Almancı kardeşim. kardeşimiz. Oyunu gündüz alsam mı ya? Ne yapsak? Bilmem. Saat kaç ki? bir bakayım abi. Allah bunun gecesi de var saat daha 20.30 20.30. Pot pot dayı ne yapıyorsun? Bütün her ta gecede geçecek. Duydum duydum demiş. O zaman duyduysan aldın mesajı. Mesajı almış o. Tamam. Volkan ney? Kör olmayabilir misiniz? Evet gözlerimi kapattım Simre'nin peşinden gidiyorum. <gülüyor> ben de sesin arkasındayım. Tamam. Allah Allah. Kaç oldu geldi. saat? Olmadı, Olmadı abi. 5, 5 35 tamam. Tamam tamam aydınlanır birazdan. 15 dakikaya aydınlanır sıkıntı yok. Bunlar niye ileri gidiyor lan? Onlar kim? Sağ ol. Aa, Siz. Fokan abiyle gidiyoruz. <gülüyor> abi bizi çok ileriden döndürecek ama biliyon mu? Yapma ters yanlış mııyorsun? Ben Sakarya'ya <gülüyor> girdim. Sakarya'ya girmedin abi. Olur mu be? Neyse, bakarken Olabilir ya. <gülüyor> Baktım nereye gidiyorlar. Ben Net seni gördüm yukarıda gözüküyor. Mük. Yani gerçekten Mük. Lan ne oldu? Karıştım. Ali dokunu dokunu mu diyorsun abi? Oo, <gülüyor> Ali kankam da gelmiş. Biz daha böyle. Hadi sıfır kamerasıyla karşı şeyde geçelim. Pedroz gidiyor en önde. Aa, yeni, <gülüyor> abi ben de şeydim. Aa. Oo be, eli falan. Belcese doğru gittim şimdi. Bir e yerden dönüp tekrardan karşı Karşıyaka'ya geleceğim. Nasıl yani? Dönüş var mı? Bekle hadi nerede? Ama yol yol bayağı bir be. Köpek demiş. Ben de köpek bunları anladım. Köpek var, kurt kurt var, ayı var, her şey var. Orada kocençi, kocençi trafik, var. trafik mi yok? Var. Vay, diyorum da. mi diyor? Oyundan atayım ya. Tamam biz o zaman şey yapalım. karşı geçelim. Ya da oraya <gülüyor> gelmeyelim. Nereye geçiyoruz şimdi? Karşıya da karşı evden. Şöyle sen check-in bekleyin. Ya dikiş var. İş yerinden gel. Ben yola inmişim. Adam geldi arkadan girdi bana. Geçmiş olsun. Ooo. Ooo. Yol daraldı. Ee, abi hala geliyo. Tamam biz gidiyoruz. İki kişiyiz. <gülüyor> Bakın abi ben var. <ben>, <gülüyor> Girdik. Tamam gidiyoruz bu zaman. Yapıcağın işe. Neyse Abi, ben şöyle yine. sağa çekiyorum arkadaşlar. İniliyor musun sağda? Benim servis gelecek. Ee, benim arabada sıkıntı var. Siz devam edin. İyi geceler. İyi geceler Harika bir görüşürüz. Saati ya. Yeri, yerimiz var yolcular alabilirim. Evet, evet onu <gülüyor> yerimiz var yolcular alabilir. <gülüyor> gel gel yanlış. Gel gel yana sevdim. <gülüyor> Acıktım la. Şimdi köfteydik ya. Vallahi şimdi köfteydik. Kesmedi. Öh be. Ben söyledim yeseydin. Abi herkese bir tane verdin olmadı. Oy, oy, İkinci istemek olmazayip. Pariyer miydiler? Oo çok güzel geçtin sihirli. Abilden yani. geleceğim ben birazdan görüşürüz iyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Gece görüşürüz canım. <gülüyor> İnşallah doğru dönmüş olur Allah bakın ben seni takip ediyorum. Daha doğrusu ismini takip edemem seni hiç göremiyorum. Bak bu kırmızı bariyerler burada güzel olmuş. Oy oy oy. şöyle bir aydınlatma koyamış. Biz burada sadece ikimiz miyiz ya? Adamlar ileride bekliyor. Biz nasıl kaçırdık ya evet. ama ben işaretlemediydim ya. Ben de ağzım ayırıyordum. <gülüyor> Şeye deli gördüm ben de de sonra. Gidiyor. Saatle gilenizi e, napayım? Yani ben onu rush oldum. Arkıya tek centi ne yapıyor? Çayımı alayım ya. Niye getirdin beni böyle? Siz geleneksel ben bir ekmek alıp geleyim. Güzelliğe bak, kırmızı olsun, benim olsun. Aynen, şimdi gün ağıracak. <gülüyor> Karda fena yayıyor ha. Jet'e bak. E adı üzerinde jet. Benim soğuyum senin soğuyum, senin soğuyum benim soğuyum. Helal olsun tam jetledik. <gülüyor> İterdim mi? Nerede bekliyorsunuz siz? Abi hemen geçilerin çıkışındayız. Boy, boy, Geldiniz o. mi? Ben dışarıdan geçiyorum şu an. İşlerin çıkışındayız. Faladeciye gelende. Komboya kat at er vekt. Simrein gördüm orada. Aynen abi ben de seni görüyorum şu anda. Septon gözün yerim diyor. Gör. Oğlum devirdim arkadama. Aha. Aha. Septon nerede? Oğlum sus ses yapma. Göl neredeyim? Bak düştüm. Şu, şu tarafta. gördüm. Kişeler Kişelerin Sağında. Çıkışında sağda. Umut üstüne düşüyor mu? Bam diye. Sol çek şey boş orada hmm, durabilirsin. Bende bir şey <gülüyor> Abdur geldi mi? Geldi. Önde, şey. önde, önde, önde. Ha. Hadi devam. tamam. Ne oluyor lan deli gibi bir sabit poz Kim o? Otobüsler. <gülüyor> yani onlar manyak ya. Bak yine geçti tola Bu tarafa veriyoruz. Geçeyim yap. Sıkıntı olmuyor. O kar çok kötü olmuş ya. araçları karatıyor ya. Kar Gerçek şey işte. Abi o değil, yolu görmüyorsun. Ama bir çapraz gireceğim, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol gideceğim. Tabii metro işimize çıkmazsa. Tunca geliyor mu kan? Ben aynalarımı kontrol ediyorum sıkıntı yok senin üstüme çıkmadı Ben çıkmıyorum rahat ol Otobüs kaymadı, sürece sıkıntı yok 68 68 gidiyorum ben Bak şeridini kaçırıyorsun Hayır öyle bir şey olmaz Ben lastik izlerinden gidiyorum canım Baba bak ne, ne oldu o? şeridin benim <gülüyor> ne oldu? Ne oldu lan? Barieri takılmış tekeri. <gülüyor> i̇şte yanlış olmaz. Sen de yanlış değil, sen de yanlış kralı var. <gülüyor> Güzelim otobüsümü mahvetti ya. Ben düz yolda vurdum barieri kendim. <gülüyor> ya bırak işleri ya. hayta tamam çeviriyom ya virajlar var biraz geliyorum yan yan geleceğim sana Biraz ben deyden deyden çok ama çok yoruyor. Bak. şey, Ali. Evet. Benim gözlerim çok yoruldu mesela. Hep böyle beyaz beyaz ya. Değişik bir şey yok. Ya. Aslında şey de... aynı, aynı gerçekçi gibi yani. Ben biraz uzaktan onu görürüm. Ben hiç rahat abim. Ayi ne yapıyor? yakın gidersen yoruyor. Hmm. Az mesafeyi açınca sıkıntı Yok, Bak ben de hani benim oturduğum konum olarak hani Yakın olsam bile orada evet. ya? Ben de monitörü yedim bugün geriye. Bir iyice geri yedim basta. Sizin yaparken yakın kullanıyordum ya. Evet. Nereden gidiyoruz sizlerden? Hep geride kullanacağım. Ben de biraz karıştı. bakayım bir. Navigasyon bende de karıştı ama. Düz gidiyoruz. Tamam. Evet, düz gidip sola döneceğiz sanırım. Yani aynı yol kendim dönüyor zaten. Şey, Kütahya İstikametine nedir? O ne? Kaza var yolda arkadaşlar, beğeniniz olsun. Genel sohbette doğum günü kutlaması var. Katılırız birazdan. Kaza var yolda, beğeniniz olsun. Aynen, ben sıyırdım. Siz kaza yaptırmışsınız tıra? Ben dokunmadım, bir şey arkamda öyle abi var. Neye? <gülüyor> Tır'ı diyorum. Kesin metronun suçu, kesin. Yok ben chat ettireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da kabullenme arkadaş ya. Niye ki ben duramıyor. Yok yok Dur duramadı. Oho. Aha. Yine mi kazandı? Yok. Ya şimdi arkadaş zor durumda. Zor durum. Vallahi ben uyardım yani <gülüyor> Yok ben senin arkandayım abi. Tam arkandayım. Navigasyon karıştı ya biz sanki. Niye sağ döneceğiz? Yok doğru. Benim arkadaş harita dinime göre tarıştı benim. Edeyim, aynen, aynen. kütahya tanımadan takip edelim aynen kütahya Allah sana geçeceksin ne, ne oluyor lan haritayı açtım açma ne yapayım apoya Atar çarlık apa gelemedi ya niye gelmediysen spor bozdu adama Abi de ya kafayı bir sporla açacak. Ama 2 kilo vermiş dedim evren. Ha Barbar kilo vermiş, zayıflamış. Benim gördüğümde şey gibi ya. Böyle bildiğim besim dana gibi bir şeydi. Kaç kilo? Tamam. Ha. Yani kurban kurbanda kurbanda şeye girilirdi yani. Hisseye girilirdi. <gülüyor> Artık videoyu dinlesin kendini. Aynen Senin lafını etse sen biliyorsun dedim. Tabii ben açık sözlüyüm yani biliyorsun. He. <gülüyor> Biri otobüsü yan çiğniyor, karacayı Al. <gülüyor> Dedim ama. Dedim mi? Bir... Nerede kaldın ya? Arkanızda mı? Göremiyorsun bak. Ha ben görememiş yerde. Nereye bura? Posturuk. Gerçi biraz daha hızlıymışız da. 80 antele biliyorsun, 90 çok hızlı gitmek istemiyorum da. Zaman vurmadı karada ya, karaciğim falan. Ben hiçbir şey çarpmadım onda. Ya yol noktunu burada ya le çapraz dörtlerde yapmış bir şekilde. Aynen. Herhalde yolda gidemiyordu. Yeni bir İngiliz'in kazası buna uğramış daha İngiliz'in <gülüyor> Ben otobüsle görmedim yolda. ben, ben, ben senin ben de bir nevi zaten. Evet, Kütahya'ya geldik. Bence <gülüyor> o size bulmuştu öyle kalmıştır. Ne afyon karası serseri. Ben dört daha çıkmazsa ha. Vallahi kafadan girelimiz çok. Düz devam edeceğim. Düzü görüyorum sağ diyorum bebe kafa gitti. <gülüyor> ya yazları göre göre artık beyin durmuş Şimdi sadece Ne döndüm be. Sedan arabaya yapıştırdım. <gülüyor> ya yok, da o sana yapıştırdı. O bana vurdu arkadan da. Hani vurdu değil mi o? Aynen vurdu. Hissetmedin mi? aynadan gördüm sadece. Sağ ol Yavaş gel. Bir geliyorum dibindeyim unut. Sıkıntı yok. Selçuk sen neredesin? Ah geldi. Ondan açtıdi ar arka. Arka da ne geliyor ama var ya. Öyle böyle değil. Ziyarete bağlamışlar. <gülüyor> Çeviremiyorum bu aramı. Çok çeviriyorum abi. Çaydan çeviriyorum. Yok. Çay var ama kamerayı çeviremedim. Ha. Çay mı? sayılınca şey fark muhane abi geliyor buyurun burda yok bir koca çayı <gülüyor> ali baba muh sen de durdun durdun tam basacak zamanı buldun ha. düzlük abi poş. 195'le geliyor hasarla. <gülüyor> 195'ti. Evet, birazdan istirhede. 7 zaten. Biraz da çalışmak. Yavaş adam. gel, biraz üreyiş var. Yavaş yani gel, 104'le gidiyoruz ben de. Ben de onu çektim 100'a. Adam yavaş ben geldi. Seninle gidiyorum. Yok şimdi 70'e 80'e düştükte. Geçtim mi ben yanındaki tırı? Geçtim onu kontrol etsene. Bak, o da biraz yan yakın gibi gözüküyordu. Yok yok. Şimdi ben geçiyorum. İşte adam Geçti. durdu zaten. Hemen ona kapın. He işte durmasınca aynı, şey yapıyordum. Ayna çözünürlüğünü şeye düşür. E çözünürlük mü o neydi? Mesela ortaya düşüyor. Ben sana söylerim onu. O bayağı bir geride gösteriyor. Benim ortada zaten. Benim de ortada. O zaman sıkıntı yok. önne kırmak istemem duruyor yani neden? Aynen aynen laptop diye kalıyordu sana. Böyle bir fren sistemi görmedim yani ben. Hiçbir araçta. Ah ceset ceset ceset Ne varsa köklüyor vallahi. Trileri patladı mı arka be. no. Yo. yok, yok. Ben Retardom ben ben ben çek vardım. ben ben ben ben ben ben ben ben ben savurmadım ya, ben hiç savurmuyorum. niye savrulmuyor hiç, evet. kaymıyor evet. hiç. abi. Düz direksiyonu çok çeviriyorsun Evet ondan. Bir yandan çevirdiğim için. Afiyetle baştık ularsınız. Girmişler. Oo şerit. On yedi kilometremiz kalmış. Sağ ya. mı sol? gelmişiz be. Dolu. Hı hı. ya bak ya iyi vuruşmadım bu ayret abi vuruşmadık vuruşabiliriz yani durmuyor şeyde bu kadar yani durun lan babalar gelsin önden yürü aha vurmadı vallaha dönmedi vallaha dönmedi şimdi niye öyle dümdüz gitti bu manyak Atacak bir bol daha oynadım. Benim otobüs. Bir dakika seytun vurma seytun. <gülüyor> duramadım. Ağ benimki dönmedi. sen nasıl dön. mı durabileceğim? Ama duramadım. <gülüyor> İbrahim Kartes'ten duramazım. Ağ durmuyor ya. Durmuyor. Bırak geçtim şey. E, Freni asılıyorum. Durmuyor. Onu geçtim. Şimdi abi o göbekten dönüyoruz ya. Göbekten evet. dönüyorum. Otobüs düz gidiyor. Lastikler yere basmıyor. <gülüyor> sen çok çeviriyorsun şu ana. La çok oğlum göbekle 30'da dönüyorsun la çok göbekle ne alakası var? Hayır dişler Şehir merkezine girecek Bu dayıcım Turcu dayı ne yapıyon? Otavverden giriyorum tamam, Ya Allah'ım Allah arabaya bak nasıl geldi vurdu küt diye ya <gülüyor> Abi gelmişiz ya düz gidiyo dökmüşiz Dayı dur dayı onun oldu. Abi oyunlara atacak herhalde ya lag giriyor. Ya çok fazla girdi. Bir kere giriyor sonra bir daha hiç bir <gülüyor> şey <hiç> olmuyor. <gülüyor> Otak arkadaşınca ufak bir yapıyor biraz. Her zaman buradan bir şey denk geliyorsun lagladı. Ben şu kesmeden atacak gibi <gülüyor> umut <gülüyor> acı Ağaç çaya yaklaşırken <gülüyor> bir yapıyor. Attı mı atmadı yok. Iyi. Yok yok at. Attı ya. Deva devam devam <gülüyor> tetenek oldu artık. Artık bu yedinde. Hay <gülüyor> umurumda. <gülüyor> Kus. <gülüyor> Vallaha dönmüyor lan ana. Anamam. Bileyim abi. <gülüyor> Volkan abi. Bileyim abi daha birler abi şimdi dön dön biz o konudayız kanka. Sıkıntı yok Allah'a şükür. Valla hiç kaza yapalım çok güzel. <gülüyor> Yerde mi? pamuk gibi olmuş ya. Hayır dur aç bariyeli aç. <gülüyor> Selamun Aleyküm Afyon. Akşam babba. Afyon'a da geldik de, gelmedik demeyelim. De mi Volkan abi? Evet. Peronlara geri geri girsek de kesmedi ya. Alsak. Yok. Hangi Onlar... otobüs Peronlara geri geri, geri giriyor? Ah bak, sol taraftakiler geri geri girmiş mesela. Eski köyüne nadet getirme. Yeni iş açtırmak. Onlar kalkmayı bekleyen park halde arabalar. Biz de kalkmayı bekliyoruz abi. <gülüyor> Umut'un içine girdim birazcık ama olsun olursun. Evet. Gel gel. Afyon otogarına geldik bu arada. Hemen yeniyorum. ya. şu önden bir fotoğraf çekeyim. Sen çekin tamam. ben de videoyu sonlandırayım. Evet arkadaşlar. Zonguldak'tan başlayıp Bolu'da mola verdiğimiz Afyon seferi bizim. Sonra Afyon otogarında gelmiş bulunuyoruz. Evet, kapılarımızı tutup yolcularımızı sonra artık bu video için sizlere veda etme vakti. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak üzereydi. Hoşçakalın. Sevgi Tulum benim yanıma gel.